Salam aziz izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Gül kələmindirin şorba reseptini görüşeceğim. Bunun için soğan götürürük, xırda xırda doğruyu dağ olmuş yağda uzardırıb. Soğanlar bir geder kavurdukdan sonra bir korek kaşığı kadar unu ekleyip yeniden karıştırırıb. Ve onun iyi çıksın. Daha sonra baxın, bu şekilde doğranmış bir kökü alabilirik. Bunları bir yerde kavururuz. Daha sonra baxın, bu şekilde doğradığımız gülkölümleri, evvelce de yumuşam ve bir geder suda saklanmışam ondan sonra istifade edelim kazanayla beledikten sonra bir korek kaşığı kayma kimde yokdursa sütten istifade edelim su istiyor ve üzerine sığına kimi su alayı edelim kaynamaya koyuyoruz artık demiyorlar ki şorbamız hazırdır Gül kəlemlerden yumuşalıp İndiyse blenderdan geçirdeceğim Artık şorbamız hazırdır Süfraya veren de kim istese nane, Tez eter naneden de istifade edilebilir Siz de pişirin sağlam gidalanın Kanalıma abone olmayı unutmayın Müzik